Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber titanik oynuyoruz şu an buzdan şartık ve batıyoruz! Ölüyoruz beyler abone olmayı unutmayın bu kıyafetten de ücretsiz alabilirsiniz direkt oyundan bakın arkadaşlar titanik ruffle full yazıyor ölüyoruz beyler abone olun bu büyük gemi hat hatına deli bir like gelsin. Yemin şu anda bayağı dikleşti. Evet, banklara oturmayacağım bugün. Yemin sonuna kadar kalmaya çalışacağım. Şen filmi izleyenler bu arada bu kıyafeti bilir. Bu filmle bu kıyafet vardı. Hadi görelim. şimdi <gülüyor> gemiye bakarsak evet bayağı yamulmuş olabilir. Ama bu mükemmel gemi. Açıyor! <gülüyor> bu mükemmel gemiyi terk etmeyiz. Bugün cesurluk yapacağız. Ben 2. sınıfların, 2. sınıfların yeri burası merak Ana, burasıymış da. Vallahi merak ettim ya. Buna burasıymış aldım. Bir asansör. Başka bir kontrol etceğim. Ben bu mı geldik yanlış mı? Sen sen bile. Arkadaşlar, asansörle gemiyi kontrol etmeye gidiyoruz. Bir kere daha aşağıya gideceğim. İyice, gemi batmış bana bakacağım. OV! Oh. Kaymaya başlamışız, anam! ne asansörde kaldı koca gidiyor. aşından kapıyı asansörler kapat lan asansör boşuna mı girdim ne oldu Ha tamam oyun. bu ne Vallahi de bacım. Aşkına abi ne olur? Abi abe abi ne olur aşkına abi. İngilizce oluyor. Hataları mı? Kaşayım <gülüyor> bir saniye bir sorun. O yüzden resim çekiyorum. Bu, bu nasıl erkek tamamen gitmiş? Allah dur yanlış kıyafetten gittim Lan biz daha Allah Geminin e, Gemi strese girmeye başlamış Ne birader Korktum burada stres yiyor Normalde öyle değil arkadaşlar ee, Şöyle Şimdi Gemi bakıyor ya Batarken Şöyle birşey alayım. Yani iki haberini O yani. Hı -hı. Hı -hı. Kıyafetlerimiz burada bu arada. Bunu da göstereyim. kıyafetleri var. Bakın o güzel. İkinci sınıf burada call worker'lar için var. Burada da pere tabağız. Kaplı. O tarz çalışanlar için. Hazır mısınız beyler tekrar gemiyelim. Şimdi şöyle elektrike gidelim. Şimdi elektrik gider. Müzik geliyor beyler. Aa, gemi, beyler gemi gitti ikiye bölündü. Bir tek Grand Stereo Case kaldı. İkinci sınıfın Grand Stereo Case kaldı. Onun dışında beyler geberdik. müzik gelecek. Abi filka duruyor. Şimdi gemi havaya kalacak. Allah vallaki kalkıyor. Vana şimdi beyler Titanic the final Plunge line son anı yani can mi ben bunu giyemem ben bunu giymeyeceğim tamamen böyle can yeleksiz hayatta kalmaya çalışıyorum ooo oh! oluyor lan Olmaz. Ayam kaydı. Hayır gidiyorum. Allah. Geberdim. Of. Ne oldu lan bana? Arkadaşlar Arka bir saniye geliyorum. Anne. Oh planç oluyor şu anda. Hala da Abo gemi gitti. Bir <gülüyor> Ya yeah, gitti gemi. Canı oh. ha şimdi bir patlama olur bu aşağıda nothing but darkness surrounds evet arkadaşlar oyun başlıyor gemiyecekti starting roadlogs titanic evet arkadaşlar kaç kişi kurtulmuş 1 1 saniye 1 2 3 4 Oti Evet arkadaşlar Roblox şarkı oyunumuz bu kadar çokluğuna ben sevmişsinizdir. Lütfen benim Kanalı abone olun. En boşluğum şu kanalım biye biye.